Bir A matrisim var. Birkaç video önce satır uzayının devriğinin sütun uzayıyla aynı olduğunu öğrenmiştik. Bu şimdi A'nın satır uzayı. Bunun dik tümleyeni yani buna dik olan tüm vektörlerin kümesi A'nın boş uzayıdır. A ile A'nın devriğini değiş tokuş ederseniz A'nın sütun uzayının dik tümleyeninin de A'nın soldan boş uzayına eşit olduğunu öğrenmiştik. Bu da A'nın devriğinin boş uzayıdır. Terminolojiyi anlamak için soldan boş uzayın, A'nın devriğinin boş uzayı olduğunu yazabiliriz. Şimdi, A'nın boş uzayının dik tümleyeni nedir? A'nın satır uzayı tahmininde bulunacaksınız. Ama bir önceki videoya kadar bunu bulmak için gerekli bilgiye sahip değildik. Bir önceki videoda şöyle yazayım, dik tümleyenin, dik tümleyenini aldığımızda, başlangıçtaki alt uzayı elde ettiğimizi gördük. Peki, şimdi ne yapalım? A'nın boş uzayının dik tümleyenini alıyoruz. A'nın boş uzayı burada. Bu eşittir A'nın boş uzayının dik tümleyeni. Ama A'nın boş uzayını şöyle belirtmiştik. Satır uzayının dik tümleyeni olarak belirtmiştik. Yani dik tümleyenin dik tümleyenini alıyoruz. Bir önceki videoda öğrendiğimiz özelliği kullanabiliriz ve bunun A'nın satır uzayına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu da A'nın devrinin sütun uzayıyla aynıdır. Yani satır uzayının dik tümleyeni boş uzaydır ve boş uzayın dik tümleyeni de satır uzayıdır. Bu tarafta da aynı özelliği kullanabiliriz. A'nın soldan boş uzayının dik tümleyeni nedir? Bu nedir? Bu da bunun dik tümleyenine eşit olacak. Çünkü A'nın soldan boş uzayı buna eşit. Yani sütun uzayının dik tümleyeninin dik tümleyenini alıyoruz. Ve bir önceki videoda öğrendiğimize göre dik tümleyenin dik tümleyenini aldığınızda orijinal alt uzayı elde edersiniz. Yani bu A'nın sütun uzayına eşittir. Burada güzel bir simetri gözlemliyoruz, şimdi boş uzay satır uzayının dik tümleyeni ve satır uzay da boş uzayın dik tümleyeni. Aynı şekilde soldan boş uzay da sütun uzayının dik tümleyeni. Ve sütun uzay da soldan boş uzayın dik tümleyeni. Ve bir önceki videoda öğrendiklerimizi kullanarak bu simetrik özellikleri ispatlayabildik. Güzel.